Ne yapıyorsun senin? Ağlamaya çalışıyorum. Ay biradden sus. Sen nereye gidiyorsun lan? O la oğlum. Siz ne içiyorsunuz lan? Bana da verseniz de şundan. Seçimini yap. Ya onu öldürürsün, ya da anneni öldürürüz. Seçim senin. İşte çaresizliği adama en yakın dostunu bile öldürtürebilir. Hahaha. <gülüyor>